Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınların hazırladığı TET Geometri Soru Bankası kitabında benzerlik konusunun Kenar açı kenar benzerliği testinin çözümünü yapacağız Hadi bakalım çözümlere başlıyorum ABC ve DF birer üçgen verilmiş ve birer açıları eşit verilmiş Burası alfayken burası da alfa Tek bir açı eşitliği varsa Ortak bir açı falan filan yoksa Başka bir yerde açı bulamıyorsanız Kenar açı kenar var mı diye bakın Genelde gözden kaçıyor Çok kolaydır aslında ilk üçgende Alfanın kollarını yazacaksınız. Çok kolay bir yöntem var aslında 8-12. Buradaki üçgende de alfanın kollarını yazın. Ama küçükten 1'e yazın 6'ya 9. Ve bunları taraf tarafa oranlayın. Oranladığınızda her ikisindeki oran aynıysa bakalım aynı mı? 3'e bölsen 4, 3'e bölsen 3, 2'ye bölsen 4, 2'ye bölsen 3. Evet her ikisindeki oran aynı. O zaman bu iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir. Ve benzerlik oranı da 4 bölü 3'tür. 4 bölü 3 benzerlik oranı aynı açının karşısındaki kenarlar oranı eşittir. Biz benzerliği üstte şu üçgeni yazdık ya 8 alfa 12'yi. O zaman benzerlik üstte bu olacak. Alfa'nın karşısı x bölü alfa'nın karşısı 4 olacak. Yani x'i böylelikle ne buluruz? Buradan 4'ü karşı tarafa atınca 16 bölü 3 şeklinde buluruz. Birinci soru 16 bölü 3 çıktı. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda da yüzer derecelik kenar açılar verilmiş ve acd açısı isteniliyor bizden. Hmm. Şimdi ne yapacağız? Sadece bir ara çeşitliği var. Şu üçgende ve şu üçgende 100 100 açısının kollarına bakalım arkadaşlar. 100 açısının kolları 4'e 6 küçük üçgende. Öbüründe baktığımız zaman 8'e 12. Hocam her ikisini oranladığımız zaman her ikisindeki oran 1/2 1/2. Dolayısıyla iki üçgen ne oldu? Kenar açı kenardan benzer olmuş oldu. Evet 4 6 8 12'yi kullandık. AC açısı isteniyor bizden. AC D açısı istenmiyor. Allah Allah. Ne yapacağız? Hocam şuraya bir alfa diyecek olursam. E hocam burada kenar açı kenar benzerliğinde ya da benzerliklerde biz ne diyoruz? Aynı açının karşısındaki kenarlar oranları birbirine eşittir. Ya da tam tersi söyleyebiliriz artık. Orantılı kenarları gören açılar birbirine eşittir. Evet 4'ü gören açıyla 8'i gören açı eşit olacak. Yani 4'ü görenle 8'i gören açı birbirine eşit. Alfa ise alfa. Sonra şuraya beta dersem. Hocam 6'yı görenle de 12'yi gören. Burası da beta olacak. E şuradaki üçgende alfa artı beta artı 100 eşittir. 180 olduğunu biliyoruz. Alfa beta'yı böylelikle kaç buluruz? 80 derece olarak buluruz. Senden de ne isteniyor? Bu ACD açısı. ACD açısı da alfa artı beta değil mi? Evet. Yani cevabımız böylelikle 80 çıktı arkadaşlar. Örnek 2. 80 oldu geldik örnekçe. Uzunluklar verilmiş. Bir de A ile B'denin kesim verilmiş. Yani şunlar doğrusal demek istiyor bize. E şimdi soruya baktığımızda hiçbir şey yok. Yani bir şey bulamıyorsak. Dik üçgenden oradan buradan şuradan çıkmıyorsa benzerlik. Benzerlik için e, paralel yoksa açıya da alacaksın Açıya da aldığımızda sadece bu açıların eşit işte olduğunu söyleyebiliyoruz. Bir açı varsa kenar açı kenar var mı diye bakarız. Alfanın kollarında şuradaki üçgende bak bakayım. 6'ya 9 küçükten büyüğe doğru yazalım. Öbür üçgende bakalım. 10'a 15. 10'a 15. Eğer ki her ikisini oranladığım zaman ne geliyor? Hocam her ikisini oranladığımda burası 3 bölü 5 geldi. Burası da 3 bölü 5 mi geldi? Evet. Her ikisindeki oran aynı. O zaman bu iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir. Benzerlik oranı da 3 bölü 5'tir. Benzerlik oranı 3 bölü 5 ve bu üçgenden başladık ya alfanın karşısı 12 bölü alfanın karşısı x eşittir. Aynı açının karşısındaki kenarlar 15'tir. 4 katı 4 katı x'i de böylelikle kaç buluruz? 20 olarak buluruz örnek 3'ü. Geldik örnek 4'e. Evet örnek 4'te neler verilmiş bize? Bize verilen şey şu paralellik verilmiş. Verilen bilgileri kullanarak dik üçgenden oradan buradan şuradan çıkmıyor. O zaman ne yapacağız? Büyük ihtimal benzerlik. Benzerlik için açıya da alacağız Açı paralel verilmiş ya boşu boşuna verilmez. Burası alfaysa z'den dolayı burası da alfadır. Hocam şu üçgende ve şu üçgende sadece birer açılar eşit oldu. Alfanın kollarına bakıyorum. 4'e 6. Öbüründe bakıyorum alfanın kollarına. 6'ya 9. Eğer ikisini oranlıyorum. Her ikisini oranladığımda buradaki oranda 2 bölü 3. Buradaki oranda 2 bölü 3. Dolayısıyla iki üçgen ne oldu? Kenar açı kenardan benzer oldu. Benzerlik oranında nedir? 2 bölü 3. Aynı açının karşısındaki kenarlar oranında eşittir. Yani... 5 bölü x'e eşittir arkadaşlar. E buradan 2x eşittir 15 ise x'i de böylelikle 15 bölü 2 olarak buluruz. Örnek 4 15 bölü 2 çıktı geldik örnek 5'e. Şimdi soruya baktığımız zaman neler görüyoruz? Sadece bir araçı eşitliği görüyoruz. Ve şuradaki açının kaç derece olduğunu 50 derece olduğunu biliyoruz. Buradaki x açısı nedir diye soruluyor bize. E ne yapacağız burada? E burada bir araçı eşitliği varsa alfanın kollarına bakalım. Şu küçük üçgen alfanın kolları 3'ü 5. Öbüründe... Hocam 10'a pardon 9'a 15. Alfa'nın kolları. E oranladığım zaman 3 bölü 9 5 bölü 15. Burası da 1 bölü 3 burası da 1 bölü 3. E oranladığımda ne geldi? 1 bölü 3 her ikisindeki oran. Dolayısıyla bunlar kenar açı kenardan benzerdir. Ve benzerlik oranından nedir? Benzerlik oranında 1 bölü 3 diyorum. 1 bölü 3 benzerlik oranı var. Ama uzunluk istenmiyor bizden açı istemiyor. E biz aynı açının karşılığı kenarlar orantılıdır diyoruz ya. Ters mantık ters. Ters mantığı nedir? Orantılı kenarları gören açılarda birbirine eşittir. Yani burada 3 ile 9 orantılı. 3'ü gören 50 ise 9'u da gören nedir? 50 derecedir. Dolayısıyla x'i buradan ne bulduk? 50 derece olarak bulduk. Yani cevap 50 çıktı örnek 5'te Geldik örnek 6'ya. Oradan buradan şuradan çıkmıyor. Büyük ihtimalle benzerlikten çıkar. Benzerlik için ne yapıyoruz? Paralellik paralellik yoksa açıya dalıyoruz. Hocam şu üçgende ve büyük üçgende sadece bir aç çeşitliği var. Şu üçgen ve büyük üçgende alfa. Alfa açısının kollarına bakalım. Hocam 8'e 11 tanesinde. E öbürüne baktığımız zaman da öbüründe de hocam 12'ye 15. Küçükten 1'e doğru yaz. 12'ye 15. E ben bunları oranladığım zaman ne oluyor? Hocam oranlayalım. 5'e bölsen 2, 5'e bölsen 3, 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 3. Aa, her ikisindeki oran aynı oldu. Dolayısıyla bu iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir ve benzerlik oranı 2 bölü 3'tür. Benzerlik oranı 2 bölü 3 ya. Benzerlik oranı aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşittir. Yani alfanın karşısı 12'nin alfanın karşısı x'e oranına eşittir. Bu işler dişler. 2x eşittir. 36'tan x'i de böylelikle kaç buluruz? 18 olarak buluruz. Yani 6. sorunun doğru cevap böylelikle 18 çıktı. Ve böylelikle bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kenar kenar kenar benzerliğinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.